Elton 32 Inç Uydu Alıcı LED TV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 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi, aynı zamanda televizyonu PC üzerinden kullanabilmek için VGA girişi ve ses girişi konumlandırılmış. Televizyon üzerinde dahili uydu alıcı ile birlikte geliyor. Konuyu genel olarak toparlayayım. Bana kalırsa 82 ekran bir televizyona göre fiyat konusunda gayet başarılı. Bence tek olumsuz yönü ekran çözünürlüğünün düşük olması. Sizin için bu pek önemli değilse ürünü hiç düşünmeden alabilirsiniz. Ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve